İş anlamında da sene başı olduğu için kendi işlerimizden kaynaklı da inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta da zaman zaman böyle aksattığımız, söz verdiğimiz dostlarımız da oluyor. O yüzden siz de o konsepte girdiniz. <gülüyor> Kusura bakmayın. Başkanım taraftar diyor ki inşallah transfer yoğunluğudur diyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Ocakta trans trans şey transferi kapattık ya. İki oyuncu gitmiş, iki oyuncu gel. pardon üç oyuncu gitmiş, iki oyuncu gelmiş başkanım. Şöyle sabahtan beri inceliyorum. Aha. Bandırma Spor'un adı böyle transfere karışmış mı? Bizim reytingimiz onlar biliyorsunuz. Evet. Ama bir şey bulamadım yani. Bandırma Spor fazla kurumsal yönetiliyor gibime geldi. Yani ya, işini erken hallediyor gibime geldi. Şimdi ben hani ara transferlerde şuna dikkat ediyoruz. Yani ben de yavaş yavaş öğreniyorum bu işleri açıkçası. Ee, yani ara kampa katılmayan veya sezon başındaki kampa katılmayan futbolcudan çok verim alamıyoruz. Yani şimdi ara kampa yetiştiremezsen bir 10 günlük çok güzel bir kamp yaşadı bizim futbolcularımız Erkan Hoca'nın liderliğinde. Ee, ne olacak? 3 hafta sonra hazır hale gelecek. Zaten telafi edilecek bir ikinci yarıda maç da yok. O yüzden biz en başta daha kamp başlamadan ile projeyi bitirdik ve 10 gündür de Taha da Torçe de bizde çalışıyor. Taraftar açısından biraz heyecanı kaçıyor başkanım. yani. Ya artık transfer sezonunda kendi havası var yani ya, böyle bir zevki var. E, ya bence e, transferin hareketli ve e, daha böyle heyecanlı olan kısmı bence sezonun başı. O daha güzel oluyor. Yaz yani. dönemi. Yaz dönemi yani orada hem bizimle e, çok çalışabileceğimiz güzel alanlar oluyor ama bu bir de bu pandemiden dolayı aramız da çok kısa. Ve tabii biz... tabii yani devre arası var mıydı yok muydu kimse anlamadı. Evet şimdi, şimdi önümüze çok liste geldi ama adam pandemiden dolayı bir yıl oynamamış. Altı ay oynamamış. Şimdi oynayan topçuyla nasıl çıkartıp alacaksınız? Şimdi yapılan transferlere bakıyorsunuz rakamlar çok yüksek. Yani biraz mantıklı olmak lazım ve Bizim de ıı, iyi giden bir aile düzenimiz var. Hani bu aile düzeninde bozacak hamleler yapmamak lazım. O yüzden araştırdığımız ve uyum anlamında bize problem yaratmayacak iki tane futbolcu transfer ettik. Ta zaten sürekli oynuyordu. Torje de en son maçını Aralık'ta yapmış. Sonra bir pandemiden dolayı. O da oynuyordu. Bu şekilde Ama bakalım. Ama Torje hocam yani tanıyoruz futbolcuyu. Kaliteli bir isim. Evet Torje bir de hani futbol olarak kaliteli bu devre arasında kampta da beraberdik kişi olarak da çok kaliteli 3 veya 4 tane dil biliyor Türk kültürünü biliyor, Türkçe konuşuyor ee, gerçekten hem kendisi bize bir şey katıyor hem de biz de ona bir şeyler katıyoruz gayet güzel başkanım Taha'yı da anlatın da bu şey gelen futbolcular muhabbetini kapatalım, diğer konularımıza tamam. Taha ile ilgili görüşlerinizi de alayım Taha çok deneyimli bir kere futbol deneyiminden ziyade daha çok büyük bir karakter. Futbol esnasında, maç esnasında tamamen kendini kaybediyor. Her şeyini veriyor takım için. Ee, bir aile e, babası o Çok hoşuma giden bir topçu. Çok da güzel işler başaracak. ve Süperlik deneyimi var. O yüzden bizim ailemizi bozmayan. Hem de Akisar'daydı. İzmir'de yaşıyor. Bandırma'da çok yakın. Onun için çok büyük Hı. bir değişim olmadı. Yani ta, daha da Akisar'dan ayrıldığı için bazı Akisarlılar tepki gösterdiler. Demek ki kaliteli bir oyuncu hocam. Işte başkanım, çok, çok. Hiçbir çok. alışmadı. Hocam, başkan, abi hiçbir şey fark etmez. Sıkıntı yok. Baş... Bah, ama yani biz koltuğa saygı göstermek evet, zorundayız. Ben sana. sürekli böyle teknik direktörlerle yayın yapa yapa ağzı alıştı. Erkan Taşkıran bir dedikodu çıktı. Yalanladınız. Biraz size de eğlence çıktı galiba bu konuyla. Ama yani, yani şimdi <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Yani ya ben İyi futbolcular hakkında transfer dedikosunun çıkması gayet normal. Ama alt olunca kabul etmiyorsunuz galiba. Hayır hayır. İlk haber çıktı. Bir şey demedim. İkinci haber çıktı. Üç çıktı. Dört çıktı. Bugün de şey çıktı. Diyor ki evet, bu transfer duyulduğu için yönetim olarak biz Erkan'ın fiyatını yükseltmişiz. O yüzden transfer yaptı. Ya arkadaş bir yerden sonra şey demen lazım. Ya Yanlış istihbarat şey, ayrılman lazım değil mi süreçten? Çok uzatmaya gerek yok. Yani oyuncuya gelen bir şey de olmamış değil mi? Hiçbir şekilde. Böyle menajerler ortalık karıştırır ya. Öyle bir şey de değildi. Değil ya bizde bakın hiçbir futbolcu bandırmadan gitmek istemiyor şu anda. Çünkü çok güzel bir şey. Yani, sen, ee, mesela benden habersiz bir PTT takımı. Ya yani ben PTT diyorum. Kusura bakma. Hep oradan aklına. Siz sorun değil. TFF birden benim e, bu futbolcuma daha dün benden habersiz. Bir de kulüp yani yönetim. Hani seni alalım alalım adam demiş başkan beni bırakmaz gelmiyorum ki ilk 11'de de %50 %50 şans bulan futbolcu. Yani bizden gitmek istemiyorlar çünkü biz gerçekten her futbolcuya saygı çerçevesinde yaklaşımlarımızı gösteriyoruz. Maddi imkanlar boyutunda da gücümüz yettiğince Türkiye'nin şartları ve pandeminin bize verdiği güç boyutunda her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Federasyondan gelen para eğer zamanında gelirse bütün paraları futbolculara veriyoruz. 1 TL bile e, yönetim olarak kendimizi almıyoruz. Gerçekten biz vermeye gelen bir yönetimiz almaya gelmedik. Futbolcular da bunu biliyor. Ben zaten geçen seneki kadronun da %60'ı ile devam ediyorum. %70'e devam ediyorum. Şampiyon olursak yine aynen devam edeceğiz kadroyla. Yani. Sıkıntı yok. Süper Lig'de bu kadro %60 devam eder diyorsunuz. Yani o kadar güveniyorsunuz. Valla yani ben futbolun Kağıt üzerinde değil de sahada oynandığına inanıyorum ya. Ne transferler yapılıyor ama olmuyor işte. Ya böyle ligin başında bir asansör takım muamelesi görürsünüz ama sonra evet. gerçekler ortaya çıkar. Evet aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir şey var başkanım. Hani ben burada e, TFF birincilik üzerine sürekli sohbet ediyorum. Teknik direktörlerle, futbolcularla, yöneticilerle. Hani birincilikte sezonun ilk yarısında hayal kırıklığına uğradığınız iki takım sayın dediğimde bir Ümraniye diyorlar, bir Bandırma diyorlar. Demek ki beklentiyi biraz yükseltmişsiniz. Sizce de ilk yarı biraz hayal kırıklığı mıydı? Yani beklediğiniz puanın altında mı aldınız? Aslında şöyle, biz en başından beri şunu söylüyoruz. Açık ara ligde kalacağız. Bu aslında bir bir mesaj. Yani nereye konumlandırırsanız. az Buradaki beklentiyi ee, yükseğe taşıyan yaptığımız transferler oldu. Almış olduğumuz, aslında bizim duruşumuz hep aynı. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ama bunu üçüncü bitirirsin, yedinci bitirirsin bu tartışılır. Bizim yapmış olduğumuz transferler, isimlere baktığınız zaman Delvale, del Pote, Rayo, Arkan Taşkıran gibi bir kalecimiz var. Dedik biz. Yani kadro çok iyi bir kadro. Ama bu kadronun bir aile olması Artı yönetimin, şehrin bu ligi alışması, tesisleşme ve benzeri konuların e, belli bir zamanda iyi yere oturması için bir zamana ihtiyaç vardı. Ben Serdar Bozkurt'la devam ettim. Bizi şampiyon yaptığı için ben onun e, bu ligde e, devam etmesi düşüncesindeydim. Bir 6-7 haftalık bir süreç kötü geçti bizim için. Biz 9. haftadan sonra puan toplamaya başladık. Yani ilk 9 hafta, en oluyor olabilirim, ilk 9 ve 10 hafta 5 puanımız vardı bizim. Ondan sonra gerçekten Bandırma sporun gücü ortaya çıktı ve 5 puandan 24 puana çıkarttık. ama 9 hafta 5 puan başkanım baktım evet. şimdi. 9 hafta 5 puan, ondan sonra 24 puan. Yani 9. haftadan sonra çok ciddi bir değişim oldu takımda. Hem biz e, öğrendik bu süreci, hocamız... Erkan Hoca müthiş deneyimli zaten. O bize yardımcı oldu. Futbolculara e, kendime getirdi diyelim futbolcuları. Bu korona sürücü oldu galiba. Ya bakın biz bu 9. hafta Tuzla maçından sonra e, Balıkesir maçına çıktık. Ondan sonra bir Menemen maçı oldu. Neyse sıralamaya bakmayın da biz 13 kişiyle 14 kişiyle 4-5 hafta ortalama 13-14 kişiyle oynadık bir maçta yedek kalecimiz Fırat'tı bizim. Defans oyuncusu Fırat. Yani 13-14 kişiyle 4-5 hafta maç yaptık ve biz Bursa maçında Bandırma'da bu yorgunluğu inanılmaz hissettik. Çöktü takım. Orada da zaten mağlup olduk. Çünkü bir, bir cumartesi oynadık, bir salı oynadık. O bizi hem de koronadan dolayı oyuncu değişikliği de yapamıyorsun. Bizim ee, futbolcularımızın işte kenetlendiği, bizim işte Bugüne geldiğimiz noktalar o zamanlarda oldu. Korona bizi fiziksel olarak çok etkiledi ama şükür 24 puanla kapattık. Benim hedefim 21 puandı. 24 puanla bitirdik. 12 puan alınca direkt otomatikman. Demek ki siz 9 puan bekliyormuşsunuz son 4 haftada. 12 evet. puan olmuş. Evet, evet, evet. Sürprizler oldu oldu. Evet. Peki en üzüldüğünüz maç hangisi oldu? Yani bu maçı kazanmalıydık. Ben bir tane gözüme kestirdim. Ha ben Eskişehir maçı demeyeceğim. Keçiören ya maçı. ben onu gözüme kestirdim ya. yani ya Eskişehir o, maçı. O bakın, onu demeye çalışıyorum. Yani futbol değişik bir şey. Çok büyük baskı yapabilirsiniz. Olmaz. Ee, yani. Hocası olmadan gelmişti Eskişehir evet, korsası yani Eskişehir'e e teozis... saygı duymak Bak. lazım. Eskişehir'in bir ismi var. Benim ama en çok güzel Keçiören maçıdır. Keçiören. Evet. Yani yenilmişsiniz. Demek ki iyi oynadınız da yenildiniz. Yok orada, orada başka şeyler vardı. Yani, futbolun yani dışında paylaş... yani Keçiören maçından sonra zaten biz e, Hoca Değişikliğine gittik. E, yani ben evet. ben skor, skorla çok ilgilenen skora çok odaklanan e, bir yönetici değilim. Yani siz mücadele edersiniz, savaşırsınız. Bunu bizim görmemiz lazım. Altınordu maçında yenildik ama Altın Ordu maçının ikinci yarısında verilen mücadele mükemmel, ayakta alkışladın. Yani sonuçlarla odaklı e, bir performans değerlendirmesi yaparsanız uzun vadeli planlarınıza başarılı olamazsınız. Başkanım kadronuz iyi bir kadro. Hatta e, sezon başında Sanfum, Adana, Demir, Altay'dan sonra Bandırma'yı dördüncü sıra koyan da çok insan vardır spor otoriteri. Yani öyle bir iyi kadronuz var. Ama 9 haftada 5 puan olunca bir hayal kırıklığı oldu normal olarak. Ama bir patlama yaşadınız ondan sonra. Yani evet. bir altı atmak, yani, bir de altı atmak. O patlamaya ihtiyacınız varmış. Ondan sonra zaten işler güzelleşmiş. Ya, usta ayaklar var bizim. Bakın hani Torje de çok büyük bir yetenek. Ve ee, şimdi o yüzden biz bu iyi takıma çok güveniyoruz. Bu iyi takıma güvendiğimiz için de transfer yapmadık. Biz bu takımın ilk 8 hafta gösterdiği performansın gerçeği olmadığını düşünüyorduk ve sonucu da bu çıktı. Şimdi biz tekrar başlıyoruz. Ve yarın Ümraniye ile başlıyoruz. Her şey i̇şte çok hayat daha kırıklığı diye düşünülen iki takımın maçı olacak ilk yarı için. Ümraniye'den evet. de beklenti yüksekti. öyle bir ya olacak. Ya ama inanın COVID döneminde her şey her türlü denge bozuldu. Yani futbolcuların dengesi bozuldu, finansal dengeler bakın biz federasyondan Tabii. Toplu, normalde federasyon her ay düzenli ödeme yapar biliyorsun. Ama şu ana kadar federasyon 3 parça ödeme yaptı. Yani her ay düzenli ödeme gelmedi. Zaman zaman toplu geldi ve benzeri ama siz düzenli her ay ödeme almadığınız zaman içerideki dengeler de bozuluyor. Sizin yönetsel yani, dengeniz de bozuluyor. Her şey bozuluyor. Futbolcular 2-3 ay maaş alamasın hemen. Böyle isyan bayrağını saha içinde çekin veriyorlar. Form ee, olarak düşer. Evet ya, yani. Bunların da çünkü kendi aileleri var. Bakmak dökümlü olduğu insanlar var. Bunların da kredi taksitleri kartları var. var. Taksitleri var. Evleri var. Yatırımları var. Kafa. Mesela şimdi ne kadar e, güler yüzlü bir arkadaşımız. Yüzün gülüyor. Ama bu programdan önce yaşamış olduğun senin bir finansal veya başka bir problem olduğunu bu mutlaka yüzüne yansır. Performansına yansır. Bunlar evet. da insan. Bunları yani zengin etmiyoruz ama sonuç itibariyle mağdur da etmiyoruz biz futbolcularımızı. Mesela hiç ödenmemiş primleri yok. Bütün primlerini aldılar. Bütün galibiyet primlerini aldılar. Ve e, yabancılarımızın hiçbir maaşı yok. Türk futbolcularımızın peşinatlarını yüzde yetmişini ödedik. Yani mutlular. Başkanım benim yüzüm sizi gördüğüm için gülüyor bu arada. Teşekkür ederim güzel... sağ, ol, sağ ol. Normalde de gülmeyi tercih eden bir insanım. Hayat gülünce daha güzel çünkü. Başkanım para pul işlerine girmişken dün bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Siz katıldınız mı? Ben e, kendi şirketimdeki bir yönetim kurul toplantından dolayı şehir dışındaydım. E, katılmadım ben ama haberdarım. Yani yabancı kuralı ile ilgili ödemelerle ilgili biraz böyle artık bilgi verebilir misiniz diye soracağım. E, yani yabancı kuralı ile ilgili bütün takımlar mutabık kalmadı doğal olarak. Çünkü... Tabii ki. Ben mesela en son 6 ay maçında iki yabancı ile çıktım. 2 yabancı oynadı. Şimdi bu yabancı yönetimi de biraz finansal durumla alakalı. Yabancı sayısının arttırılması finansal anlamda güçlü olan taraflar için okey denilecek bir şey. Ama finansal anlamda gücü olmayan takımlar için de ve ama yarışmacı olan takımlar için de doğal olarak. Çok olumlu bir şey değil. Bizleri, bizler için ise bizim için fark etmez. Çünkü bizim standardımız belli, tarzımız belli. Biz yabancı yatırımı da yapmadığımızdan dolayı biz hiçbir şey fark etmez. Ama ondan kaynaklı belki bir fikir ayrılığı olmuş olabilir. Ama federasyonumuz yani doğru bir karar var. Basına biraz da haksız evet. rekabet tartışması biraz dışarı yansıdı. Samsun Başkanı, Eskişehir Spor Başkanı, İstanbul Spor Başkanı. Biraz Ama şöyle o e, futbol FIFA'nın, UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde gidiyor. Yani e, haksız rekabet kurallar dışına çıktığın zaman olacak bir şeydir. O yüzden imkanları dahilinde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben şuna Hayır. inanıyorum tekrardan. Hayır. Yani bu iş kağıt üzerinde olmuyor. Mücadeleyle oluyor. Bir hata örneği var. Tabii ki. Bir kara, ki, kara, kara gümrük örneği var. Yani sahada olacak. Yani kim derdi ki Bandırma Spor'un en son Altay'la Tuzla'yla Samsun'da yapılan mücadelerde korakor mücadele vereceğini baktığınız zaman kağıt üzerinde ama böyle oluyor bu. Yani Tuzla'ya altı açacağınız deseniz maçtan önce siz bile inanmazsınız Yok o ben evet inanmazdım yani. Orada da şey tartışmanın sebebini hani izleyenler bilmiyorsa ben söyleyeyim. Çünkü SKS Spor Başkanı açıkladı. Bizim bir sezonda bütün futbolculara verdiğimiz maaşı Samsun Spor Başkanı tek bir oyuncuya veriyor demiş. Oradan biraz kıyamet toplumuş. Haksız rekabet açısından. Evet, e, haklı olabilir ama sonuç itibariyle e, bu Türkiye Ligi'nde de Süper Lig'de de var. Mesut Özil geliyor şimdi. 5 yani. milyon euro cebine alacağım maaşlar, promosyon, bonuslar falan 8 milyon euroyu buluyor Mesut Özil'in şeyi. 8 e, milyonlarında e. bu ligde çok rahat şampiyon olmuşsunuz herhalde başkanım değil mi? E, yani yani şimdi liberal bir sistemde yaşıyoruz. E, ve bununla ilgili de bir transfer limit sınırlaması olmadıktan sonra herkes her şeye verebilir. Ondan sonrasını eğer altına imza atabiliyorsalar, sürdürülebilirliği sağlayabiliyorsalar yapacak bir şey yok. İşte ama bir ligde de Samsun Spor'la Adana Demirspor gerçeği var. Biraz e, finansal anlamda ön plana çıkmayı başardılar. Tabii sizin de belki finansal imkanlarınız çok geniş ama kullanmayı tercih etmiyorsunuz. Tabii ki tercih meselesi. Yani bizim Samsun'la aramıza galiba 6 puan gibi bir şey var. Öyle hatırladım. Puanlı... Samsun 33 puan Bandırma 24 puan. Başkanım 9 puan Ha 9 puan var. var. 3, 3 maçlık sistem önümüzde de 18 maç var. Neden olmasın? Ne... Değil mi? <gülüyor> ama başkanım hani bugün ajansa verdiğiniz röportajda da hani küme düşmeden ne kadar uzak o kadar iyi gibi böyle bir Açıklamanız var ya az önce de yaptınız. Evet. E, basında bunu kullanıyor. ligde kalırıza bağlıyor işi. Ama Bandırma Spor'un hedefi aslında playoff'tur benim tahminimce. Hedef e, playoff'tur başkanım. Yani özellikle Erkan Hoca'nın e, başa geçmesiyle zaten Erkan Hoca hedefleri alan takımlarda başa geliyor. E, bize de inandı. Sonuçta hani ben de kişilik olarak şimdi bakın ben 2 yıl önce e, Bandırma Spor'la ilgilenmeye başladığımda 11 puanla bitirdi ilk yarıyı 11 puan, ikinci yarı. Sonra 33 puan mı? Tam hatırlamıyorum. Fethiye'ye 97. dakikada Batuhan Karadeniz'in atmış olduğu golle 3. ligin kapısından döndü. Son maç. Ve Fethiye hüküme düştü. Ve ben o gün oradaydım ve küme düşmeyecek demiştim. 11 puanlık takımda ben görev almaya başlamıştım. Sportif direktör olarak. Ve ikinci yarı yapılan transferlerle ve bizim dümene geçmemizle beraber kümede kaldı bu takım. Sonra bu takım şampiyon olacak dedik ve bu takım şampiyon oldu. Bu sene de açık ara ligde kalacak diyoruz. Sürdürülebilir bir başarı sağlamak istiyoruz diyoruz. Küme düşmek bizim tabii ajandamızda yok ama 3 puanlık sistemde hiçbir zaman mütevaziliği de bırakmamak lazım. Hiçbir zaman disiplinden de vazgeçmemek lazım. Çünkü iki maç, al, iki maç, üç maç arka arkaya geç, üç maç kaybedelim. Sizle yapacağımız görüşmede de e, alttan gelecek olan sorular, küme düşer bu takım, bunu gönder, şöyle yap, böyle yap, şeylere döner bu iş. E, üç puanlık sistemle mütevazı olmak lazım, maç maç bakmak lazım. Ümraniye maçına odaklıyız. O maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Sonra Akisar'la karşılaşacağız. Maç maç gideceğiz. Ama küme düşmek yakışmaz zaten hem bize hem Bandırmaspor'a. Ya bu ligde kolay maç da yok başkanım. Evet, hiç zor. Yani bir gerçek var. Bakın Aksar 6-7 tane futbolcu aldı bugün açıkladı. Yani futbolcu alacaklar. Daha, da yani... Daha Laval'ı, Sissoko'yu, Kamalı'yı da açıklamadılar, Yani istiyor. o yüzden ben 2 hafta sonra oynayacağım çünkü belki bana denk gelmez onlar. Haftayı biz Aksar'a gideceğiz. Ya 1 Şubat'a kadar bitirecekler He. yani. Siz He. kapatmışsınız. Evet. Yani insanlar Ankara spor güzel transferler yapıyor, Adana spor yapıyor, Balıkesir transfer tahtasını açacak. Kimse düşmemek ister. Biz de bu mantıkta herkes birbirini yenebilir bu ligde. Her şey olabilir ve hiçbir şey sürpriz değil. Tabi ya Akisar şu anki kadrosunu sezon başında kurmuş olsa kesin playoff oynuyordu yani. Kesinlikle. Sizden önceki konuğum da Akisar spor yönetisiydi Bişer Özbey'di. Aa, o yüzden evet. biraz hakimim yani. Erkan sözleri hedefleri olan göçetleriniz bir biraz daha açar mısınız? Erkan Ojela e, bu senelik mi çalışıyorsunuz, uzun vadeli mi? Yani siz pek böyle günlük yaşıyor, hani sonuçları günlük hedefliyorsunuz ama planlamalar, programlamalar uzun vadeli gibi duruyor. Erkan, Erkan sözleriyle sezon sonunda kadar bir anlaşma yaptık. Çünkü e, Mayıs ayında Kongre var. Şimdi e, Kongreye girerken de kontratları çok bağlayıcı yapmamak lazım. Ve artı Erkan Hoca'yla da zaten aramızda bir kontrat diyaloğu da olmuyor. Erkan Hoca çok... Gönül bağım. He, yani Erkan Hoca kontratlara bağlı bir adam değil. O, yani geçmişte de anlattığı şeyler he, ayrılmak istediğiniz zaman oturuyor tamam bir çay içiyor, öpüşüyor ayrılıyor. Ama öyle bir bağlı ve öyle bir kendini iselleştiriyor ki biz sezon sonunda hedeflerimizi tutturduğumuz zaman masaya oturup 10 dakikada bizim işimiz biter yani. Problem yok Erkan Hoca'yla. Başkanım peki AŞ olmayı düşünüyor musunuz? Hayır yani, yani o. yok yok. Neden? Çünkü futbol hani bugün siz çok başarılı işler yaparsınız. Ka takım kar üstüne kar eder. Birileri çıkar kongrede bir Ali Cengiz oyunlar çevir yönetim alır. Siz emeklerinizi verdiğinizde kalırsınız. Çok, bunu, bana, AŞ... bunu, bunu bana herkes söylüyor. Çok da doğru ve gerçekten ben Bandırman'ın delege yapısını bilmiyorum. Çok doğru bir yani Buradan işi çok iyi bildiğinizi anladım. Yani delege... Ben, de, <gülüyor> evet. ben bir Eskişehir fazlasıyla hakimim. Evet. Yani delege yapısını çok iyi incelemek lazım ama inan oturup da hiçbir şey yapmadım o konuda. Hiç bakmadım da. Ama şimdi da. siz böyle... Hani şu performans devam ederse kendinizi süperlikte bulursanız için rengi böyle 365, 360 derece döner. Ben size söyleyeyim yani. Süperlik değil Sizin şu anda. Sizin çok başarılı olduğunuz değil vaadedenlerle edenlerle ilgilenir çünkü <gülüyor> Türkiye'nin gerçeği bu. Evet bravo. Ama şu anda da zaten yani e, küme düşmekten getirdiğimiz marka değeri şu anda PTT'de ee, her hafta konuşulan bir takım haline getirdik. Aslında şu anda da ama şimdi iyi süperlikte bir 200 milyon TL'lik bir ekonomi dönünce bazı şeylerin işin rengi <gülüyor> değişiveriyor. Basında farklı bir hava ısıtmaya başlıyor. Evet. Yani, ama iyi para. Şimdi siz süperlikte kalırız hedefi koyarsınız. Baş diğer adaylar Avrupa kupalara hedefi koyar. İşin rengi değişiverir yani. Ben evet. Benden size bir kardeş tavsiyesi. Yok yok yani. doğru bir tavsiye. Ee, bunun aslında şirketi şirket diyorum pardon. <gülüyor> Kulübün, kulübün şehrin birçok e, tarafının oturup bu kararı vermesi gerekiyor. İşte e, eski başkanların, e, bir kongrenin tekrar yapılıp karar alınması, yönetim kurulu, belediye birçok tarafı var, vakıf var, Vandırma Spor Vakfı var. Bunların e, oturup aynı masaya oturabilmesi gerekiyor ve ondan sonra... Bak. Ondan sonra bir karar verilmesi gerekiyor ama... Vakıf Belediyesi elleri kaldırttırmış başkanım. Birazdan onu da soracağım. Ha <gülüyor> tamam. Yani ben ben ama şöyle söyleyeyim ee, ben bandırma spor taraftarıyım. Ben taraftardan da ziyade bandırmalıyım. Yani annem babam orada. Yani bildiğim bandırmalıyım ben. Tribünden geliyorum. Buradaki başkan olarak bir makamda oturuyoruz ama geldiğim yer tribün, gideceğim yer de tribün. Ben e, Mayıs ayında ben olmayabilirim. Yani bu tamamen benim kariyerimle de alakalı. Benim bir spor kariyer şeyim yok. Ee, başkanım olaylara biraz daha yani. hakim olduğunu göstereyim mi? Söyle bakalım. Göstereyim. Şimdi kulübün bir borcu varsa aşı olması da biraz zordur başkanım. Yani mevcut borcu bilmediğimiz için biz buradan rahat rahat atıp tutabiliyoruz. Ha, borcun yani... %50'si bana zaten. Ya Başkanım sizin aşı olmanıza gerek yokmuş o zaman. Devam yani. Ben olayı çözdüm buradan. Ama keşke her şey olsa. Ne yani. kadar bir borç var mesela kulübün böyle şu an tahmini? Ee, şöyle söyleyeyim e, biz bu üçüncü bu sonra talipli çıkar ama söyleyeyim yani <gülüyor> söyleyeyim. Ee, Bu e, geçen sene yani kulübü e, küme düşmekten üçüncü ligin kapısından döndürdüğümüz zaman 20 milyon gibi bir borç vardı. 20-22 milyon gibi borç vardı. Şampiyon yaptık. Şu anda iyi bir performansla devam ediyoruz. PTT'deyiz ve Yabancı transferler ve benzeri ve benzeri. 8 milyona yakın kadar da UÇK açtık. Borcumuz 32 milyon. Biz sezon sonuna kadar da 5-6 milyonu futbolcuya ödeyeceğimiz için, yani bir 3-4 milyon bir borçta bir artış var. Enflasyonu koysanız, finansman anlamında da süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor bu. 35-36, yarısı sizeymiş 18 yapar. Geri kalanı 3-5 milyona kapatırsınız başkanım. Yani bu ülkedeki 5, tecrübelerim böyle söylüyor. 35-36 olmaz. Sezon sonunda 30'a yakın olur. Çünkü öde, ya federasyondan şimdi, gelecek borsalar milyon var. milyon sıcak paraya borç sıfırlanır eğer sizin kendi alacağınızın dışında. Ben öyle düşünüyorum. %30- %35 bandında borçlar sıfırlanıyor bu ülkede. Vay, e, o, ben, ben, ben, o, ben o insanlara hiç denk gelmedim ya. Ya tabii şimdi Biz... siz böyle güç şey yönetim nasıl derler güçlü başkan e, imajı verirseniz böyle olur biraz hani <gülüyor> o yüzden şey bizim gerekiyor. demek ki bizim demek ki yapamıyoruz bu işi yani. ağlama ee, ağlamamız lazım ama FIFA'daki dosyalar hep böyle yüzde otuz kapanıyor başkanım haberiniz olsun Türkiye için de işler farklı şey. orada da bizden giriyor evet. neyse biraz konumuzun dışına çıktık olsun şimdi başkanım bağdırma sporlardan soru bekliyoruz dedik ya evet. iki tane soru geldi en çok o ikisini de sormam lazım. Gündemimizin dışında bir soru ikisi de. Birincisi sosyal medya ekibinizden memnun değil taraftarlarınız. Haberiniz olsun. Hı hı. Ki ben de baktım bir bandırma spor diye bir hesap var. Resmi değil. Sizin Royal Hastanesi bandırma spor hesabınız var. Resmi, resmi olmayan daha resmi duruyor. Yani ötekini biraz başta şey zannettim ben. Mesela sosyal medya çok güçlü bir iletişim yolu taraftarla. Ki Beşiktaş'ın bugün başarılı olmasının birinci sebebi sosyal medya ekibidir. Dışarıda bir sorun olduğunda asla ve asla dışarı yansıtmıyorlar. Her şey güldük günç gösteriyorlar. O yüzden hiçbir şekilde e, şey olmuyor. Bunlar Serdar Çelikler'in lafları bu arada ondan satıyorum size. Sosyal medya ekibiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Orada ilgili hayalleriniz planlarınız var mı mesela? Aa, ben şimdi okuyorum aşağıdan da herkes memnunuz yazıyor. Acaba yanlış şey, okumuş olmuyorsun. Ben de onlara memnun olmayanların paylaşımlarını gösteririm o zaman. <gülüyor> Valla biz sosyal medyayı aldığımız zaman çok kötüydü. Şu anda sağ olsun ekip çok güzel bir noktaya götürüyor. Tabii dijital medya ve kurumsallaşma her zaman gelişime açık bir yapı. Yani bu siz e, iyi olmak veya güzel olma farklı farklı. Tabii geçen sene de Beşiktaş çok güzeldi ama bu sene daha güzel. Seneye belki çok daha güzel olacak. Bence şu anda e, yeterli bir sosyal medya ekibimiz var ve ben çok memnunum. Ama yani. sanki biraz böyle YouTube'a yani oyuncularla röportajlar, onların eğlence videoları böyle daha e, aile olduğunuzu gösteren paylaşımlar istiyor olabilirler. Ha, bakın, Şimdi bu arada medya... beni linç ediyorlar aşağıdan. Yok, Bunları yok. sormasam ötekiler linç edecekti. Ben alışayım başkanım. Yok. Stülceğiz. Sosyal medyayı ben YouTube'a ay ayırıyorum. YouTube'da iyi değiliz. Doğru bir soru. YouTube'da hiç iyi değiliz. YouTube bir proje. YouTube'u e, gelir getiren bir noktaya getirmemiz lazım. YouTube'da belli bir kullanıcı adı sayısından sonra canlı yayınlara başlıyorsunuz. Sosyal medya deyince ben hemen Instagram boyutunda Anladım düşündüm. Anladım da hepsi Sos... ilişkili onların başkanın benim yüzümde. YouTube konusuna odaklanacağız. Orasında odaklanmadık. Şu anda bizim odaklandığımız nokta Instagram, Face ve Twitter tarafı daha hızlı iletişimli olduğu yer. YouTube'u biraz daha böyle bir Netflix formatında, böyle prodüksiyon mantığında... Daha profesyonel yapmak bizim önümüzdeki yıl hedefimiz. Vallahi aşağıda tipime kadar gittiler başkan. Neyse şu stadyum <gülüyor> sorusunu sorayım da barışalım onlarla. Başkanım ben Bandırma Spor Stadyumunda bir maç seyrettim. Ee, en son birincilikte oynadığınız sezon. Hani küme düşünen sezon. Deplasman tribündeydim. Dürbün gerekiyordu yani sahisini görebilmek için. 1940 yılında yapılmış bir stadyum. Sonradan restore edilerek bugünlere ulaşmış. Stadyum konusunda bir gelişme var mı? Böyle kendinizi süperlikle bulursanız o stadyumda pek izin verilmez gibi duruyor. Stadyumla ilgili gelişmeler nedir başkanım? Mı, e şimdi stadyumun yapılması tamamen spor ve gençlik ile alakalı olan bir şey. Bizimle hiçbir alakası yok. Yani biz talepte bulunuyoruz, ilişkilerimizi kullanıyoruz ve e, şu anda da güzel bir yenileme yaptılar. Yani belki Ümraniye maçına yetişmeyecek ama tribün koltukları, staddaki koşu pisti, tel örgüler, müzik sistemi herhalde 4. 5. hafta tam o mantıkta göreceğiz stadyumuzu ama mesele o değil. Bizim stadımızın bulunmuş olduğu arazi rüzgara tam kapasiteyle alınan bir arazi. Bizim stadın yeri değişmesi lazım veya stadın yıkılıp biraz daha yerin altına alınması lazım. Bir ışıklandırmamız yok zeminimiz 1-2 yıl sonra yeterli olmayacak. Doğal olarak biz Seneye Süper Lige e çıkarsak büyük ihtimalle biz bandırmada oynayamayız maçlarımızı. Bursa'da oynarız. Balıkesir'e Atatürk veya Bursa mı? Balıkesir'de oynamayız da Bursa'da oynarız. Ee, şimdi o yüzden biz hep sağ olsun İlçe Spor Müdürümüz, İlçesi Spor Müdürümüz hep temas halindeyiz. Onlar da bu planlamayı yapıyor. Bir kere Balıkesir'in de stada ihtiyacı var. Yani bize stadyum evet. yaptıkları zaman Balıkesir'e bandırma yapmaları lazım. Bence bu pandemi döneminde de böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir 3-4 yıl sonra bu stat mutlaka yeni, yeni olacak, mutlaka revize olacak ama hemen e, seneye bu stat değişir, olmaz. Bandırma ilçesi yeni bir stadyum hak ediyor başkanım, bu da benim şahsi görüşüm. Sportif başarı geldikçe insanların dikkati oraya daha fazla odaklanılıyor. O yüzden biz hep bunu her yerde bahsediyoruz, kesinlikle e, olacaktır yani stadyumunuz 81 yaşında başkanım stadyumumuz 81 ama orduya mesela yeni stadyum yapıldı bu sene. Stadyumumuzun 81 yaşında olduğu bilgisi yanlış olabilir. Bu Google'dan aldım o, başkanım 1940 yılında o yıkılan stad o eski stad. Bu Bandırma 17 il stadyumu diye arattım yani. ben. Ben hani Google atıyorum. İkisinin ikisini stadı da ismi de aynı. Bu stadın evet. tahmini e, ömrü yani 1900 95 96 yılında falan yapılmıştır yanlışım olmasın. Doğru o sizin doğru, dediğiniz doğrudur. Sizin dediğiniz o cin çukuru dediğimiz şehir içerisindeki istat. Ben Google'dan aldım bilgi. Yani Bandırma'lı <gülüyor> değilim. Şimdi yani e, 2000, Bandırma Belediyesi 2004 yılında yapılmış arkadaşlar yazmış. 2004'te sıfırdan mı yapılmış? Yok, şey yeni Yok yeni Yeni istadı 2004 Hı. senesinde açmışlar. Neyse hayırlısı olsun. Neyse başkanım Badırma Belediyesi ile olan ilişkilerinizi soracağım. Vakıf zaten bir arazi tesis ettirmiş bir de istasyonu Haberleri okudum bugün. Ee, belediye ile olan ilişkileriniz nasıl? AŞ olsanız çok daha rahat işbirliği yapardınız dilime geliyor. Buradan pası verdim. Belediyenin AŞ, belediyenin AŞ olan şirketlerinin fazla olması durumunda biz belediye ile e, ilişkimiz daha kuvvetli olur. Bizim belediyemizin AŞ yapısı çok fazla olmadığı için alt alt tarafta. Doğal olarak ile olan ilişkilerimiz bizim ee, daha çok iyi niyet ilişkisi içerisinde ve yasal sınırlar dahilinde oluyor ve belediye başkanı da benim çok yakın dostum. Her zaman e, istişare ederiz. Bizim TOKİ tesislerimizi belediyemiz inledi. Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun başkanımız da idman sahamızı inledi. İkisi de iyi niyetle bize çok yardımcı oluyorlar. Ama ben belediyelerle takımların bu kadar denli, iççi olma, olması taraftarı değil Bir gün o ilişkiler kopuyor veya belediye başkanları değişiyor, farklı noktalara gidiyor. Tabii ki belediye, takı, şehrin takımına her türlü desteği vermek zorunda, maddi destek veremez. Ama e, araba desteği verebilir, IAŞ desteği verir. bunları zaten belediyemiz yapıyor. Bandırmanın Anladım. kendi dinamikleri içerisinde bir ayakta durması gerekiyor. Belediyemizin bir benzin istasyonu projesi var. Sağolsun gerekli prosedürleri yapıyorlar. Vakıfımıza devre olacak. Vakıftan da gerekli ihale şartlarıyla beraber satıldığında hedefimiz Şubat ve Mart ayında oradan da bir gelir elde etmek ve sürdürülebilir geliri bandırmaya bağlamak istiyoruz. Başkanım yorumlardaki arkadaşlar benim aşi konusuna neden taktığımı anlamamışlar. Ben onlara çok kısa bir özet vereyim. Tek bir kelimeyle durumu anlatacağım. Eskişehirspor, Bursaspor, Antalyaspor, Ankara Gücü gibi takımlar zamanında AŞ olmuş olsaydı bugün 250, 300, 400 milyon gibi borsaları olmazdı. Haklı mıyım başkanım? Haksız mıyım? Tabii yani doğru. Yani zamanında AŞ olmuş olsalardı bu kadar borçları olmazdı. Ben de arkadaşlara toplu bir cevap vermiş oldum. Arkadaşlar bende biraz şey takılmaya başladılar başkadırız da anlaşıyoruz. Neyse başkanım Altay maçında ceza yiyen yöneticiniz cebinden ödemiş e, şeyi maaşı pardon cezayı evet. kafa gitti ben de burada ee, 30, bu da... 30 bin TL dedi. hani bu sizin kararınız mıydı kendi isteyerek mi yaptı yoksa böyle bir uygulamanız mı var AS Başkanımız bana maçtan sonra geldi ee, ki AS Başkanımız orada olayları yatıştırmaya çalışıyordu Tabii... Adem Yılmaz evet, mı evet, evet. Evet. benim yönetim, yönetimim çok değerli çok büyük mücadele veriyorlar ve çok heyecanlılar biz bu heyecanla ben de zaman zaman e, hatalar yapabiliyoruz. Doğal olarak biz de oturuyoruz, kendi evimizden ödüyoruz. Çünkü biz dediğim gibi kulübe e, yük olmaya gelmedik. Biz kulübü ayaklandırmaya geldik ve ayaklandırdığımız kulübü de şehrin dinamiklerine emanet edip gitmek Hedefin, hedefindeyiz. Adem sağ olsun, Adem Başkan da e, maçtan sonra beni aradı, yani cezadan sonra. Ben de uygun görürseniz bu cezayı kendi ödeyeceğim. Çünkü size ve kulübümüze yapmış olduğumuz bu tavır ve davranışma uygun görmedim dedi. Ve çok güzel bir davranışla cebinden ödedi. Ve burada hiçbir şekilde biz yönetim olarak kendisine böyle talebimizle başkan olarak da olmadı. tamamen kendi efendiliği ve bandırma sporu, bandırmalı duruşunu gösterdi. Biz futbol severler... Durumlara pek alışık değiliz de başkanım, Bizim, böyle? Bizi, bizi biraz daha incelersen alışık olmadığın birçok durumla karşılaşırsın. Fark ettim. Fark ettim yani o konuda. Ee, ben beğeniyorum. Bandırma Spor doğru yolda. Çok teşekkür ederim. Ama abi. o AŞ -şey konusunu ben yani ne yazık ki şey yapamadım. Şimdi, Hiç ben bana izin verirsen bir şey Hı. açıklayabilir miyim? Ee, zaman zaman soruyor arkadaşlar da. Ee, bir gün bir toplantıda dedim ki e, bandırma sporun taraftarı, yönetimi e, ve futbolcuların verdiği mücadele pleyopa ve süper lige layık dedim. Ama virgül koydum. Dedim ki ama dedim, bandırma spor olarak biz bir üst lige layık değiliz dedim. Sonra açtım konuyu. Tesislerimiz yok dedim. Stadımız buna imkanı yok dedim. Işıklandırmamız yok dedim. Bizim altyapımız buna müsait değil dedim. Tamam Olayı, buradaki mesajı anlıyoruz değil mi? Ben çok iyi anlıyorum. Bana şimdi, bana şimdi, bana şimdi tesislerimiz, stadımız ve şehrin dinamiklerinden gelen finansal, finansal fayda bizim süperlikte yer almamıza imkan vermiyor. Yani karşılamıyor standartları dedim. Bana dediler ki, ha bak Onur Başkan Bandırma Sporu Süper süperlikte görmek istemiyor. Ya, burada anlatılanın ve Anlası, anlaşılması gerekeni bir tekrar söylemek istedim. Bizim amacımız, da, amacımız zaten en üstte götürmek. Ama biz beraber yürürken bizim tesislerimiz de, altyapımız da, işte şehrin dinamiklerinden alacağımız destek de bizim biz bizle beraber büyür. Onu demeye çalıştım ama yine birisi sormuş, yazmış işte kendini süperlikte görmeyen onur muydu falan böyle bir şey yapıyorlar da hani bunlara iyi ya okumak başkanım, lazım. ama malzemeyi vermişsiniz yani. Süper Lig'e çıkarsanız pek hani sizi orada tutmayacaklar algısından ben kapıldım. Malzemeyi de vermişsiniz. Yani... <gülüyor> e, ya, bizim tesislerimizi yenilememiz lazım. Anladım, ben şimdi Süper Lig'e çıkacağım. Niye Bursa'da oynayayım ki ya? Bandırma'da oynamak isterim yani. Değil ya mi? Bandırma halkı da istiyor sonuçta. Şimdi, o hani yüzden Cefası ama ee, al, ama bizim stadımız o şimdi mesela Kara Gümrüğü görüyorsunuz. Bizim stadımız büyük ihtimalle evet. o şartları e, ne derler, karşılamaz diye düşünüyorum. İnşallah yanılıyorumdur yani şey, ya. Rakip takımın sahasında oynamaya kadar gitti yani oynanmadı. Federasyon e, izin vermedi evet, de konu evet, oraya evet, kadar evet. gitti. Evet. Işıklandırmanın maliyetini sormazsam rahatlamayacağım. Orada aşağıdan ben, bana baskı geliyor. İnan bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çünkü bizim hava üstümüz var stadın olduğu yerde. Stadın üzerine uçaklar geçiyor. Uçaklar geçtiği için bir... 20-25 metrelik direkler gerekiyor. O direkler asıl takılamıyor. Takılamadığı için ışıklandırma olmuyor. Biz şunun projesini çalıştırdık. Kapalı ve kapalıdaki şeylerden ışıklar takalım dedik. Kışın iyidir de başkanım yazın sıkıntı oldu olmuştur. E, yani. Uçakların indiği alan olduğu için ışıkları açtığın zaman dikkat bozukluğuna sebebiyet veriyor. Veya öyle bir şey var. Yani evet. uçuş anlamında bir evet. sıkıntı yaşı olabilir. Yani yazın bile başkanım saat 14'te maç oynamışsınız ya Eylül ayında. Evet. Bununla alakalı pozisyal zorluk yaşıyordur. Allah'tan bandırma biraz serin bir ilçe galiba. Diğer kıyı, sahil, şeridi ilçelerine göre. Evet. Rüzgarımız hmm. meşhur. Evet. O, o anlamda bir şey var. Valla birçok soruyu sordum. Ee, Ümraniye maçını kazanmak istiyoruz dediniz. Yani bir 5 maçta 15 puan olur mu? Yani Ümraniye maçıyla ilgili hedeflerimiz elbette galibiyette. Bir de tabii, eksik dedik var mı? Başkanın takımda biliyor musunuz? E, taha e, kırmızı kart, sarı kart cezalısı. Travra e, devre arası kampına katılmadığı için izinliydi. Katılmadığından dolayı hazır değil. E, torje bir, bir iki hafta sonra hazır olur. Onun haricinde tam kadroyuz. Böyle 4'te 4 yapan kadro %95 hazır yani. Evet, evet, evet, herhalde. evet. Hatta %100 hazır ee, galiba. Bir travre yok. Evet, %95 tabii. hazır. Ee, başkanım, şimdi sizin Beşiktaş yönetimiyle aranız çok iyi diye biliyorum ben. Yok, çok iyi olmasa da iyidir. Beşiktaş Değil yönetimiyle hiçbir ilişkim hiç yok. Ama altta sürekli hasici soruyorlar da ben oraya yordum acaba aranız mı şey diye. Beşiktaş kongre üyesiyim ve Beşiktaş taraftarıyım. O yüzden soruyorlarmış çözdüm. Evet, yok bizim Hasiç'le hiçbir temasımız yok. Ben tarafçı şey, transferi kapattık biz. Hani altta 25-30 tane Hasiç gelince bak hala da hasişin, yazdığı devam ediyorlar. Hasiç'in biz ücretini karşılayamayız zaten. Ya orada bir şey formüller üretiliyor da hani Erkan Hoca bilmiyorum şimdi burada menajeri değilim ben Hasiç'im de Hani Beşiktaş kiralık gönderince de bazı kısım maliyetini karşılıyor falan filan durumları var ya başkan Öyle bir durum olursa alır mısınız? Yok. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Ya bizim ihtiyacımız yok. Anladım. Yani başkanım Balıkesir Spor'la olan ilişkilerini sormam lazım. Ben merak ediyorum. Bu Balıkesir Spor'la Bandırma Spor bir derbi maçı oynuyorlar ama dışarıda niye aziz gergin geçiyor? Ben mi yanlış algılıyorum? Ya şimdi Karşıyaka Göztepe. Adana Adana Demir. Değil mi? İstanbul'daki Aynı şehrin e, üç farklı semtin takımları. Yani bunu doğal şeyler bandırma da Balıkesir. Yani e, tatlı bir rekabet var. Zaman zaman o rekabet sınırları aşıyor. Bizler yapıcı olmamız lazım. Başkanlar yapıcı olması lazım. Sonuçta iki takım da e, TFF1'de mücadele etsin. İki takım Süper Lig'de de mücadele etsin. Sonuçta biz futbol oynuyoruz. Bir ülkede e, vatanla, milletle ilgili problem olduğu zaman hepimiz el ele gidiyoruz değil mi mücadeleye? Bunu unutmamak evet, evet. lazım. Biz tek bir milletiz. Tek bir e, ülkenin topraklarında yaşıyoruz. Sporda, futbolda evet yoğun e, enerjinin olduğu, yoğun adrenalinin olduğu bir yer. E, zaman zaman o sınırlar aşılıyor ama günün sonunda 91. dakikada herkes evine gidiyor. Gece yatağa uyuyor. Sabah işine gidiyor. Çok böyle Abartmamak lazım ama rekabette güzeldir. O yüzden e, hepimiz e, mutlu bir şekilde ligde kalalım, şampiyon olalım gerek yok. Başkanım, benim son iki sorum kaldı. Ondan sonra hatta üç sorum kaldı. Ondan sonra bitireceğiz. Merak etmeyin. Verdiğimiz hani anlaştığımız dakikaların sonuna geliyoruz. E, şimdi şeyi sormak istiyorum. Taraftarlar çok sayıda sponsor gelecek mi, para gelecek mi? hocam başkanım. Kulübe para gelecek mi Merak ediyor başka şey taraftarlar. Yani kulübe sadece bu belediye tarafından yapılan ve vakf, vakfımızın da aracılığıyla gelecek olan benzinlik projesi var. Bu proje gerçekleşirse borçların ödenmesi için kullanılacak ama daha herhangi böyle bir, bir proje önümüze gelmedi. Yani daha gerçekleşmedi. Onun haricinde balla hiç herhangi bir Müzeel e Hastanesi'nde isim sponsorluğu yapılmış. Başka sponsorluklar varsa, Başkanım. Yani da, hani... Sezon sezon ortası zaten bu saatten sonra bir sponsorluk olmaz. Böyle devam bir federasyondan. De tabii federasyondan gelecek paraya bakıyoruz. Başka bir gelirimiz yok bizim. Bir de yönetim kurulundaki arkadaşlarımız e S destek oluyor. Soruma ver parasını Başkanım. Evet. Ha, bugün de mesela bir dün ve bugün bir yönetici arkadaşımız gereğini yaptı. Öteki hafta başka bir yönetici arkadaşımız gereğini yapacak. Ondan önce ben yapacağım. Sonra yine ben yapacağım. Böyle böyle Bandırma Sporu e, layıklığıyla güzel bir noktaya herkes tarafından alkışlanan bir hale getireceğiz. Başkanım kiraladığınız oyuncular var. Gökay Güney ki ben çok beğeniyorum. Abdurayım Dursun. E, kiralık oyuncularınızdan memnun musunuz? Çok memnunuz. Çok gerçekten, gerçekten çok karakterli topçular. Ve inanılmaz mücadele veriyorlar. Çok, ee, ne denler, forma için tekmeye başını uzatanlar var ya, evet. o tarz e, kendilerinde büyük takımdan biz kiralık geldik. Öyle bir hava civaları da yok. Çok iyiler. Çok memnunum yani. Ve hepsinin Anıl'ın da, Abdurrahim'in de, da, Doğan Can da bizim zaten e, bonservis bizim evimizde olan futbolcu. Onların çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum ama sadece şu önemli futbol sadece sahada değil karakterinle duruşunla ilişkilerinle ve özel hayatınla da çok önemli bütünsel bir şey. Bakın Oronavacıklı bize 20-25 tane top bedeli amatörden geldi Bandırma'da yıllarca oynadı şampiyonluk yaşadı Çaykur Rize'ye gitti Orada 8-9 yıl oynadı ve bir telefonumuzla 15 dakikada tekrar bize geri döndü. Bu işte bu bir hayat. Bir futbolcunun bıraktığı izlerle alakalı olan bir hayat. O yüzden hani e, iyi futbol oynamak bazen bir çözüm değil. O iyi futbolla beraber iyi insan olmak da önemli. Ayrılan oyuncularla helalleşip ayrıldınız değil mi başkanım? Evet. Hani... Ben bir tahmin ediyorum helalleştiğinizi. Buradan görebiliyorum ee, da. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin bir mamadı var. Hüseyin Bak'la zaten Hüseyin Bak'la biz oluşu bırakmıştık. Ama o efendi bir insan. Bizim kurumsal duruşumuzdan dolayı kendisinin kadoluşu kalması gerekiyordu. Çok da büyük emeği olmuştur geçen seneki şampiyonlukta. Ödeme planı yaptık kendisiyle. Öpüştük ayrıldık. Ba e, bizde çok deni, yetenekli bir topçu ama hazır değildi ve çok da forma bulamadı. Daha fazla forma bulmasını istediğimiz için onunla da hiçbir sıkıntımız olmadan ayrıldık. Hüseyin zaten diğer Hüseyin bizim e, bon, bonservisi elimizde olan bandırmalı bir gencimiz. Onun da süre alması gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde de geri dönecek. Valla Mamadou Badou'nun Erzurum maçında sonradan oyuna girdi başkanım. Erzurum sporda süre alacak gibi duruyor. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Daha çok genç 21 yaşında Mali'de. Ayakları, ayakları çok iyi. Çok enteresan bir 8 numara. 6'da oynayabiliyor ve çok iyi uzun pas atabiliyor. Yani ara paslarını çok iyi e, kullanabiliyor. Ama hani e, her takımda bazen tutmayabilir. Ve hocamız da onu gördüğü için daha çok zaman alsın süre alsın diye gönderdik. Başkanım benim sorularım bitti. Son olarak Bandırma Spor taraftarlarına bir seslenseniz ve yayını kapatsak. Valla Bandırma Sporu taraftarlarına söyleyeceğim şu biz bu maç maç bakıyoruz. Bu sistem içerisinde yenilme de var, beraberlik de var, başka şeyler de var. Ama sezonun sonunu odaklanmamız lazım. Sezon sonunda ne olduğuna bakmak lazım. Buradan çok su akar. Ve biz Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacağız. İsterse 5-0 inelim, öbür sabah kalkacağız, savaşa devam edeceğiz. Ben bütün Bandırma Spor'un, Bandırma taraftarının kenetlenmesini, birlik olmasını ve bu takıma sahip çıkmasını bekliyorum. O yüzden bana da böyle bir şans verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Bandırma Spor taraftarı Bandırma Spor'a inansın, desteklesin ve inanın Bandırma Spor isminden çok söz ettirecek bir 18 maç çıkartacak. Onu da yarın inşallah ilk izlenimlerini vereceğiz. Yarınki maçı büyük bir merakla bekliyorum başkanım bu yayından sonra. Teşekkür yani ederiz. Belki izlemeyi düşünmüyordum yalan olmasın ama şimdi izlemeyi düşünüyorum yani. Sağ ol. Sağ ol. Başarılar dilerim. Başkanım. Ben teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ve sonra kapatıyorum. Futbol Anadolu benim son 15-20 gündür takip ettiğim, özellikle Twitter'dan baktığım e, bir sosyal medya account'u diyelim. Çok dikkat ettiğim konu vardır benim. E, yazım. Yani imla, kılavuz bu tarz şeylere çok dikkat ediyorsunuz. Bu aslında kaliteyi gösteriyor. Bu birinci... Hepimiz muhabiriz başkanım e, o sebepten. Bu, bu birinci güzel bir şey. Bir de futbol Anadolu, yani şehir takımları. Biz Anadolu'yuz. Biz şehirdeki takımı, takımları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şehir takımlarının tekrar geri gelmesi gerekiyor. Taraftarın tekrar geri gelmesi gerekiyor. Kocaeli'nin, Eskişehir'in, Bursa'nın, Aksar'ın, Sakarya'nın, Van'ın, bunların geri gelmesi gerekiyor. O zaman futbolun kurtuluşu olacaktır. O yüzden Futbol Anadolu ismi de çok hoşuma gitti. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Ben de Anadolu sporluyum bu arada. Ne güzel. Ne güzel. <gülüyor> Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşçakalın.